Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Adam otu ya da latince adıyla Mandragora officinalis patlıcangiller yani Solanaceae familiasının bir üyesidir. Adam otu çan şekilli sarı ya da avingsi mor çiçeklere, sarı ya da turuncu meyvelere, rozet şeklinde yapraklara sahip olan ve kazık kök oluşturan çok yıllık zehirli bir otsu bitkidir. Adam başka bir zehirli bitki olan güzel avrat otu yani Atropa belladona ile yakın akrabadır. Bu bitkiye adamotu denmesinin nedeni kökünün insan figürünü andırmasıdır. Adamotunun ilkbaharda ve sonbaharda açan farklı türleri bulunur. Türkiye'de yaygın görülen türü Mandragora officinarum'dur. Kökünde bulunan zehir halüsinojen etki yaratabilir. Kökünden ağrı kesici, yatıştırıcı, afrodisiyak gibi pek çok farklı nitelikte ilaç üretilir. Adamotu ile ilgili sayısız efsane ve söylenti vardır. Örneğin, eskiden otunu topraktan sökerken insanı öldürebilecek bir çığlık hattına inanılırmış. Hatta bu inanç nedeniyle onu topraktan sökmek için hayvanları kullanmışlar. Bir başka inanışa göre, adamotu sadece dar ağacının gölgesinin düştüğü yerlerde yetişirmiş. Dar ağacında infaz edilenlerin nefesi ve kanlarıyla hayat bulunmuş cadıların üzerlerinde taşımak için güçlü tılsımlar yaparken de kullandıkları adam otuyla ilgili 1870'lerden kalma bir de tılsım tarifi buldum. Hayatlarında televizyon, bilgisayar ve cep telefonları yokken insanların nelerle uğraştıkları hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz siz de böylece. Tılsım tarifi şöyle. Sonbahar ekvinoksundan hemen önceki pazartesi günü adam otunu topraktan sökeceksin. Kökün dip kısımlarını kestikten sonra bir gece kilise mezarlığında yine ölmüş bir adamın mezarına gömeceksin. 30 gün boyunca kökü içinde üç yarasanın boğulduğu inek sütüyle sulayacaksın. 31. günde gece yarısı kökü mezardan çıkarıp yel minisi dallarıyla ısıttığın fırında kurutacaksın. Sonra da onu ölü bir adamın kefeninden bir parçaya sarıp üzerinde taşıyacaksın. Yunan mitolojisinde bazen Güneş Tanrısı Helios ile Okyanus Perisi Persi'nin kızı, bazen de büyücülüğün Tanrıçası Ekate ile Kolhis Kralı Aetes'in kızı olarak anlatılan cadı Kirke'nin yaptığı aşk büyülerinde adamotunu kullandığı anlatılır. Büyüleriyle insanları hayvana dönüştürebilen bu güçlü büyücü, Odysseus adasını ziyaret ettiğinde onun adamlarını da domuza dönüştürmüş. Fransa'da çok eski bir inanışa göre adamotu bir tür orman cinidir. Bu cinle karşılaşan kişi onu beslemekten de sorumlu olurmuş. Onu her neyle beslerseniz, ertesi gün size verdiğiniz o şeyin iki katını geri getirirmiş. Adamotuna yiyecek yerine para verirseniz, paranız da iki katına çıkarmış. Adamotunu bulanlar bu şekilde zengin olabilirmiş. Fakat herhangi bir sebeple onu beslemeyi unutursanız, işte o hayatınızın son günü olurmuş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için. Abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.